Merhabalar değerli seyirciler, Business Channel Türk TV stüdyolarından yeni bir iş, yeni bir kariyer programından e, merhabalar sevgiler selamlar. Ben Doktor Ekrem Çulpa. Bugün çok değerli bir konum var. Yine e, tıp doktoru tabii ki kendisi Doktor Eray Ucuzal beyefendi. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. E, Hoş bizim Ekrem Bey. E, davetimizi kırmadığınız için de ayrıca memnun oldum. Ee, programımız olmak güzel. Ee, evet. Daha öncesinde keşkeye katılabilseydik. Ee, evet. İlk başlarda da e, katılma isteğimiz vardı. Evet böyle bir niyetimiz olmuştu. Kısmet bugün eymiş artık. Ee, bundan sonra inşallah tekrar farklı programlarda da beraber konuşma imkanımız evet, olur. Evet az önce provasında bile çok <gülüyor> eğlendik. Büyük bir keyifle tam gaz devam edeceğiz. Peki seyirciler hani birçok programında sizi görüyorlar ama hı hı. daha güncel bilgilerinizi elde etmek, faaliyetlerinizi tanımak, e, belki diğer programlarda bahsetmediğiniz konulara da girmek adına Eray Ucuzal kimdir bir tanıyalım. Tabii ki. E, ERA Ucuzal kimdir? Eray Yücüzal aslında birçok kimliktir, e, birçok iş alanında, birçok iş kolunda olan bir kimliktir. E, şu an Business Channel Türk TV Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenmiş durumdayım. Aynı zamanda 3 programın sahibiyim, e, moderatörlüğünü yapmaktayım. E, onun harici sağlık sektörüne tabii ki uzak kalmamız mümkün değil bir e, doktor olarak. Medikal estetik lastikçi cerrahi üzerine zaten yıllardır çalışmaktayım. Bunun haricinde bir ambulans firması sahibiyim ve bilişim sektöründe de varım. Ernet Bilişim Sistemleri adında bir firmam var. O da eski bir firmadır. Buradan da bilişim sektörüne devam ediyoruz. Aslına bakarsak birçok alanda eray uzalı görebilirler. Evet, Bunun aynen. haricinde müzikte varım, sporda varım. E, ...keyifli bir şekilde hayatımızı dolu dolu e, gittiği yere kadar artık diyelim sürdürmeye çalışıyoruz. Yani birçok alana girmek herhalde sizi daha bir diri, motivasyonlu ve e, başka amaçlarla maddi manevi birçok e, alanda e, tatmin ediyor. Bunları biraz açar mısınız? Yani birçok alanda bulunmanızın kimse sizin kafanıza silah dayayıp medikale gir, işte, bilişime gir, medyaya gir demiyor. Bu sizi psikolojik olarak nasıl bir motive edici faktör uyguluyor sizde veya ne yapıyor? Hani seyircileriniz hı hı. mi, fanatikleriniz mi, dostlarınız mı? Yani demek ki birçok e, kimliği, kişiliği olan e, kişiler var. Bunlar bakıyorsun hem çok başarısızlar hem de bu e, hobilerini veya isteklerini dengesiz yürütüyorlar. Siz bunları... Hı hı. Nasıl dengeli e, balans ayarını iyi bir ayarlayarak e, sürdürebiliyorsunuz e, merakımı mazur görün buyurun. Evet, e, tabii ki Ekrem Bey hani, e, birçok alanı aslında idare etmekte biz de zorlanıyoruz. İpin ucunu kaçırdığımız oluyor. İşte hobilerde, işlerde, iş alanlarında kendimizi ayırdığımız zamanda da e, bazen ipin ucu kaçıyor. E, ama benim bu şekilde olmamın sebebi e, kendi psikolojimi aslında stabil tutabilmek. Çünkü tek bir alanda sabit duramayan bir insanım, sıkılganım yapı olarak. O yüzden farklı farklı alanlarda, farklı işte hobilerde, iş alanlarında çalışma yapmayı seviyorum. Bizim meslekten de zaten gelen bir durum bu. Çok doğru. fazla stabil duramayız. Acil doğru, uzmanıyım ben doğru, aynı doğru. zamanda. Acile birçok hasta geliyor. Her biri Hı -hı. ayrı telden, ayrı sıkıntıyla geliyor. Siz bunlara çözüm ürettiniz. Belki dönüp hastane ve klinik dışında da birçok alanda bunu yapabileceğinizi fark ettiniz. Hı -hı. Hani bu sizi can sıkıntısını hem gideren hem bazı öğrencilere biz de tavsiye ediyoruz. Matematikten sıkıldığında işte Türkçe çalış, Türkçeden Hı -hı. sıkıldığında hem bilgisine gir gibi. Belki bir motivatör oluyor ki e, bu alanlara girip dediğiniz gibi psikolojinizi de hem güçlendiriyor hem stabil ve dengede çift kanatlı belki 3 5 kanatlı uçuş hak, e, şeyi veriyor size imkanı veriyor. Peki buyurun devam edin. Ee, yani tek bir kanalda gitmek, tek bir işi yapıyor olmak bazen insanları çok motive edemiyor. Sıkıldığınız doğru. zaman kaçacağınız bir farklı noktanın olması gerekir. Doğru. Çünkü insanın psikolojik yapısı aşırı baskıya tepki verir ve doğru. olumsuz yöne gitmeye başlar. Doğru, doğru. En iyi siz biliyorsunuz doğru, bunu. Doğru, sağ olun. Bunları da yaşıyorsunuz hastalarınızda, danışanlarınızda. Kesinlikle görüyoruz yani. Siz evet. en pozitife bu yani kendi içsel dünyanızı dış dünyanıza en iyi yansıtan meslektaşlardansınız. Hani bunu da son derece gururla görmüş, bilmiş, e, örnek, model olabilecek bir kişisiniz. Çünkü çoğu kişi dengesini bozuyor. Uzun süre hı hı. mesela işkolik olabiliyor. Çünkü bir alanda çalıştığı için devamlı bir demoralize oluyor, monotonlaşma oluyor. Hı hı. Siz farklı alanlara girerek anladığım ve evet. gördüğüm kadarıyla hem kişilik karakterinizi hem de kendinizi birçok alanda koordineli, Koordineli ve konsensus oluşturarak Hı -hı. gidiyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü medya ile ilgili soru sorduğumda birçok cevap alabiliyorum. Aynı şekilde medikal estetik olsun, acil tıp alanında olsun, birçok bilgiyi yani profesyonel bilgi alıyorum. Yani ayaklı kütüphanesiniz nedir? Eyvallah, elinizden geleni yapmayı çalışıyoruz size. Ayaklı kütüphane eskiden okur bir bilgi. 10 yıl, 20 yıl o bilgiyle yaşardı. Ama gün, şu anda teknolojinin baş döndürücü hızıyla da siz buna hakikaten ayak uydurup güncel ve genç kalıyorsunuz. Gördüğüm kendimizi güncel kadarını... tutmak zorundayız. Evet. Ee, hem e, tıp mesleği ile alakalı evet, hem doğru. bilişim dünyasındayız hem doğru. medyadayız. Doğru. Ee, bu saydığımız sektörlerin tamamı iş alanlarının tamamı sürekli olarak gelişen ve teknolojiye adapte olmak ayak uydurmak zorunda olan meslek kolları. Evet. Evet. Ee, o yüzden bizim de yakından her şeyi takip etmemiz gerekiyor. Bunun içinde kendimizi motive etmeliyiz. Sürekli olarak gelişen teknolojiye, sistemlere, yeni tekniklere ayak uydurmak zorundayız. Onun için de psikolojimizin rahat olması gerekiyor. Bravo. Hekimlik çok ağır e, psikolojik baskıları olan bir meslek alanıdır. Ciddi bir e, aslında psikolojik yapı güce sahip olmak gerekiyor Bravo. bu işi sürdürebilmek için. Tamam. Çünkü her gelen hasta farklı bir e, yapıda ve onlarla empati kurmadan, Kendinizi onun yerine koymadan birçok sorununu algılayamıyorsunuz. Çünkü her sıkıntısını size bahsetmiyor veya o an geldiğinizde sizin karşınıza geldiğinde unutuyor. Sizin bunları tahmin etmeniz, e, tedavi sürecine başlama süreciniz gecikiyor. E, bunu hızlandırmak için empati yapmak zorundasınız ve onunla bir iletişimde olmak durumundasınız. O yüzden de sürekli olarak her yeni hastada farklı bir kişiliğe bürünmek durumundasınız. Bunu e, iyi sürdürebilmek Kendini bozmadan, motivasyonunu yüksek tutarak sürdürebilmek ve her hastaya eşit olarak davranabilmek için de e, kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Doğru. E, bu motivasyon alanlarını da doğru tercih etmek, kişiliğinize, kendinize ve yapabileceklerinize uygun alanları tercih etmeniz en doğrusu bana göre. E, ben bunu tüm öğrencilerime de söylüyorum, hastalarıma da söylüyorum. Ee, hiçbir zaman kendilerini baskı altında tutmasınlar. Tek bir alanda stabil gitmek zorunda olduklarını düşünmesinler. İnsanın çünkü yaratılışında olan bir e, kendini aşma isteği vardır. Hı. Bunu ortaya koymak için de farklı alanlara başarılı olsun olmasın fark etmiyor. En azından çabalasın olmak için. En iyisi olmayabilir ama orta kararda kalabilir. Bir işe girecekse, girmek istiyorsa, hayalinde yapmak istediği bir meslek varsa ona yönelsin. Çünkü... Şu anki yaptığı işinden memnun değilse zaten başarısızdır. Ne Bravo. kadar kazanırsa kazandırırsa hem kazandırırsın. Hem başarısız hem mutsuzdur. Aynen. Bize çok geliyor çünkü bu tür vakalar. Yaşıyorsunuz bunları da. Evet yaşıyoruz. Devamlı yaşıyoruz. Ya mesleğinden sıkılanlar, işte öğrencilik zamanından işte bu tarafa yönlendirildik ya da bu puanı tutturduk, bu üniversiteye girdik. Tamam. Mecburuz gibi düşünce. Veya Babamın hayali benim doktor olmamı istedi, Hı -hı. avukat olmamı istedi gibi. Halbuki bu yan yollar aynı bizim... E5'te veya e, otobandaki gibi hı hı. bazen yan yollar insana trafikte nasıl nefes aldırıyorsa bizlere de bir nefes aldırıyor. Hem de tamamen meslekten uzaklaşmak yerine yine hayatın içinde ve kendi hayallerini de bu şekilde dediğiniz gibi başarılı olmak zorunda değil. Ama denemeye deneyebilir. Denemeli de denemeye de değer hatta. Tabii ki tabii ki yani bu çünkü bir hayaliniz var ve bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Hı. E ne yapmanız gerekiyor? Hayal kurduğunuz sürece hayalinizde siz bileceksiniz sadece bunu. Veya yakın çevreniz. Ama bunu hayata geçirdiğinizde tüm insanlığa faydanız olacak. Kesinlikle. Bir evet. projeniz var, yapmak istiyorsunuz. Yapın, yapmaya çalışın en azından. Ki başka bir insanda sizin kaldığınız yerden alıp bu projeyi devam edip insanlığın önüne sunsun. Hani sadece kendimize veya çevremize faydamız olması değil, tüm topluma, tüm insanlığa faydalı olacak işler yapmak durumundayız bana göre. Evet. Bu mutlu eder çünkü insanı. Sizin gibi hani doğru alanlar, yakın alanlar veya güncel alanlar seçtiğinde insan benim yıllar sonra hani e, siz bir önümüzde prototipsiniz bir model, rol model olarak hem mutlu oluyorsun hem hayal, hayalini gerçekleştiriyorsun. Hayatına dinamizm katıyorsun. Kendin e, mutlu olurken topluma da bu projeleri, bu alanları yol açarak ...faydalı bir Tabii iş ki. yapıyorsunuz. Ee, tam bu noktada da... ...şimdi yeni bir... E, ...alanda daha çalıştığınızı... ...ve hatta... ...buradaki hastalarınızdan... <gülüyor> örnek hastalarınızdan... ...edinmiş bulunuyorum. Bazı... ...bizlere de çok geliyor. Psikologlara... ...psikiyatrlara... ...hatta yaşam koçlarına bile... <gülüyor> ...kendimi beğenmiyorum. Kulağım uzun veya işte burnum... ...şöyle... E, Çoğu kişi fizyolojik görüntüleri yüzünden, hatta bunları takıntı veya kaygı yaparak e, işlerine kapanıyorlar. E, bazen psikologlara gitmeleri bile fayda etmiyor. Bir takım estetik operasyonları veya medikal e, kaygılarını giderici, medikal estetiğe başvurmaları gerekiyor. Bu, bu anlamda danışanlara... Psikologların danışanlarına veya psikiyatrların hı hı. veya tıp doktorlarının hastalarına neler önerirsiniz? E, yıllardır zaten beraber çalıştığımız bir alan. Tüm psikiyatri, psikolog e, ve diğer meslek branşı arkadaşlarımızla beraber aslında ortak çalışıyoruz. E, hastaların psikolojik e, sorunlarının altında büyük bir çoğunluğunda e, dış görünüşe yönelik işte estetik kaygılar mevcut. E, bunların aslında giderilmesi noktasında biz sonuna kadar desteğiz. E, ama tabii ki e, her hastanın sadece psikolojik olarak düzenlenmesi için e, estetik kaygıların ortadan kalkması yetmiyor. E, bunları da psikolog ya da psikiyatr arkadaşlarla beraber bir tedavi şekli ortaya koyarak hareket ediyoruz. E, özellikle işte minimal medikal dokunuşlarla aslında e, psikolojik sorunlarını toparlamak insanları mümkün. E, tedavi aldıkları süreç boyunca e, uzmanlarıyla biz de iletişimde olarak nelerde takıntılı olduğunu, hangi konularda problem yaşadığını karşılıklı olarak analiz ediyoruz ve bu problemi ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler düzenlemeye başlıyoruz. Kesinlikle yani nasıl bir e, estetik ve hesaplı Hı -hı. tabiri caizse dokunuşlar yaparak fizyolojik görüntüsünü beğenen kişi genel anlamda ruhsal anlamda kalp, anlamında da hakikaten bazılarında ciddi estetik sorunlar olabiliyor. Dokunuş gerekiyor. Yani başta o kişiye e, senin bir şeyin yok, sen işte yakışıklısın veya bayanlara çok güzelsin demek yetmiyor. O zaman doktorun veya psikologun veya hasta e, yakınının kendisini anlamadığını düşünüyor. Yani onu mutlaka küçük de olsa çok güzel bir tabir ben bunu hmm. alıyorum müsaadenizle. Estetik dokunuşlarla kişiye şekil vermek, bu kaygı ve e, anksiyetelerini hafifletmek mümkün. Peki ne gibi e, estetik dokunuşlar alabilirler? Ee, ne gibi alabilirler? Tabii ki kişinin öncelikle rahatsızlık duyduğu noktayı belirlemek lazım. Ve gerçekten bu bir rahatsızlık mı, görünüş bozukluğu mu onu öncelikle e, analiz etmek gerekiyor. Çünkü kimi hastada da karşılaşıyoruz. Aslında bir bozukluk yok, e, herhangi bir problem yok. Ama psikolojik olarak o bölgenin kendinin bozuk olduğunu düşünüyor. Tamam. Ee, bu noktada tabii sizlere iş düşüyor. Aslında Hı. bunun bozuk olmadığını e, anlatma açısından... Ee, tabii ki bozuksa da analizimizi yaptık. Yapmamız gereken uygulamalar minimal uygulamalarla başlayabiliriz bu işlere. İşte dolgu, im, dolgu uygulamalarıyla, botoks Başka. uygulamalarıyla e, bu estetik kaygılarını gidermeye başlayabiliriz. Ya da şu an elimizde çok güçlü olarak benim kullandığım e, örümcek ağ dediğimiz FTC yöntemiyle e, gerekli toparlamaları, askı işlemlerini e, tüm vücudunda sadece yüzü için konuşmuyorum bunu tüm vücudunda gerçekleştirmemiz mümkün. Bunlar non-invazi uygulamalar. Minimum, cerrahi herhangi bir girişim gerektirmeyen uygulamalar. E, tabii ki medikal estetiğin yeterli kalmadığı noktada e, artık plastik cerrahi işlemlere e, gitmeye başlıyoruz. E, i̇şte burnunda problemi vardır, bir rinoplastik işlemi gereklidir. E, onun dışında yüzünde problemi vardır, göz kapağıyla ilgili sorun yaşıyordur. E, kulaklar ile kepçe kulak sıkıntısı vardır. Bununla alakalı tedavi yöntemlerine gidiyoruz. Ee, yapabildiklerimizi biz gerçekleştiriyoruz uzmanlık alanımıza girenleri. Girmeyenleri diğer uzman arkadaşlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Ee, onlara hastanın hem psikolojik durumunu aktarıyoruz hem estetik problemlerini aktarıyoruz. Hem beklentisini ifade ediyorsunuz. Tabii ki. Elimizde doğru. sonuçta sihirli bir değnek yok ki Tabii, dokunalım doğru. her şey düzelsin. Ee, ama bunları minimize ettiğimizde hem e, psikolog veya psikiyatrist arkadaşların işlerini de kolaylaştırmış oluyoruz. Çünkü e, karşısındaki hastanın danışanının problemini gidermeye... Çok yaklaşmış hale geliyor ve ufakta dokunuşlarıyla e, o da hastanın tamamen problemini ortadan kaldırabiliyor. Tabi burada koordineli çalışmak çok önemli yine bravo, dediğim gibi. Bravo. Tüm branşların beraber koordineli çalışması gerekiyor. Yani anladığım kadarıyla e, hakikaten ilimle, bilimle, tıpla, psikolojiyle ilgilenen e, tüm uzmanların burnunu havaya dikip ben her şeyi bilirim. Ben en zekiyim, en akıllıyım yerine Voltran'ı oluşturmak gerekiyor. Tabii Güç ki. birliği, akıl birliği halinde, fikir birliği konsensusla e, danışanın veya hastanın da e, beklentilerini veya taleplerini kulak vererek e, her türlü kepçe kulak bari veya öyle zannedilen Hı -hı. sorundan kurtulabiliriz. Tabii ki. Benim e, hani biyografinizi ve özgeçmişinizi de okuduğumda, Şöyle de bir merakım var. Danışanlar da bu şekilde sorular yönlendirmişler. Şimdi şu şekilde yani anksiyete bozuklukları veya panik atak hastaları hı hı. size yıllarca acilde çalıştınız. Acil tıp hı hı. doktor uzmanlığınız da var. Neler tavsiye edersiniz? Veya acile koşturan hiçbir sorunu olmadığı halde sadece... Anksiyete bozukluğundan dolayı acile koşturan hastalara ve yakınlarına ve meslektaşlarınıza ve hatta daha ileri gidelim psikolog, psikiyatrlara neler önerirse <gülüyor> tecrübeleriniz başta bize lazım. Hastalara lazım, hasta yakınlarına lazım. Buyurun. Ee, şimdi e, tabii ki yıllardır e, acilleyiz. acile birçok aslında acil olmayan vakayla karşı karşıyayız. ...ki son zamanlarda da bunların en yoğun olarak e, geleni panik atak. Evet. Çok fazla panik atak ile ilgili e, acilere başvurular var. E, bu da ciddi olarak bizi yoğunlaştırıyor. Çünkü e, o an kalp krizi geçirdiğini düşünüyor. Kesinlikle. E, veya farklı bir rahatsızlık Ölüm geçirdiğini düşünüyor. Ölüm korkusu yaşıyor. E, tabii ki bunların hepsi bizim için aslında yanıltıcı e, olan e, tepkiler... Bunları bizim kontrol altına almamız gerekiyor öncelikle. Çünkü hastanın o an panik atak geçirdiğini fark edemeyebiliyoruz. Altındaki diğer yatan problemleri de araştırmamız gerekiyor. Bu da bizim için tabi ki ciddi bir zaman akıştaki problemleri yaratıyor. Çünkü acil çok yoğun bir bölüm. Hastanenin en yoğun bölümlerinden biri. Ve tabi ki buradan da bir ufaktan seslenmek istiyorum. Tabii ki buyurun. Acil çok fazla uzmanı olan bir alan değil. Dolayısıyla aslında uzmana çok ihtiyacımız var. Tıp fakültesinden mezun olan ve tuz hazırlığında olan arkadaşlara rica ediyoruz. Biraz daha acil alanını tercih etmeye yönelelim. Çünkü gerçekten acil hekimlerine, acil uzmanlarına ihtiyacımız var. Hem hastanelerdeki yoğunluğu kısmi olarak da azaltmak için hem de diğer branşlara daha iyi hastalar, daha net hastalar gönderebilmek için buna ihtiyacımız var. Hepinizin desteğini ben buradan çağrı yaparak istiyorum. Bakanlığımızda da bu konuda artık gerekeni yapar diye düşünüyorum. Evet bu konuda gerekli özendirmenin de yapılması gerekiyor veya gerekli teşviklerin. Hani acildeki doktorlarımız yoğun bir e, veren durumundalar. Yani sinerji fazlasıyla. ve enerjilerinden, motivasyonlarından fazlasıyla her e, gelen acile bu hastalığı olmadan ölüyorum Korkusuyla hmm. veya kalp krizi geçiriyorum. Korkusuyla gelen de olabilir. Hakikaten geçiriyor da olabilir. İşte Kriz önce bunu analiz olabilir. etmemiz evet. ve öğrenmemiz gerekiyor. Tabii. Bunun için tahliller ve tetkikler yapıyoruz. Ee, sonuca baktığımızda hastanın o an panik atak e, geçirdiğinin farkına varıyoruz. Ve hastanın aslında... E, ...hasta yakınlarından da dinlediğimizde... ...daha öncesinde de bu tarz bir rahatsızlığı tabii. olduğunu görüyoruz. Hı. Ve e, sonrasında artık psikiyatri servisine... E, ...hastayı yönlendirmek durumunda kalıyoruz. E, tabii ki bu konuda psikiyatri ve psikolog arkadaşlar... ...bize son derece destek oluyor. E, Yeri geliyor. Acile de biz çağırıyoruz arkadaşlarımızı. Tabii, Onlardan da destek almak Bravo. durumundayız çünkü. Bravo. O çok doğru bir adım. Ben ilk defa duyuyorum. Hı hı. Hani birçok e, yer... Bir şeyin yok diyor. Eğer siz bir şeyiniz yok derse, psikologların, psikiyatrların işi daha da zor. Hasta Çok yakınlarının zor. zor, esas hastanın da daha da zor. Kendimizin de aslında işini zorlaştırıyoruz. Tamam. Ben bir panik atak hastasını, herhangi bir şeyiniz yok, bir sakinleştiriciyle hastaneden uğurladığım takdirde, en fazla iki gün sonra tekrar o benim hastam olarak tekrar gelecek. Eğer siz kabul etmezseniz ben kendimden de da, gelen danışanlarımdan Hı -hı. da biliyorum. Türbe dolaşır gibi birçok hastane, hatta birçok danışanımız gittiğinde o sen mi geldin Mehmet diye <gülüyor> <gülüyor> acil ekibinin törenle karşıladığını. Ama o illaki sizden bir çift söz bir güler yüz. Hani kontrol altında bir şey olsa biz buradayız gibi yürekli güven bekliyor. Güven aslında. bekliyor aslında. Ee, aslında bir püf nokta da vereyim. Mutlaka küçük bir şey de olsa bir alerjisi veya bir tansiyonu. Hani tansiyonun düşük bundan dolayı olmuş olabilir deseniz o daha da rahatlıyor. Eğer hiçbir şeyin yok derseniz o size inanmıyor, güvenmiyor. Mutlaka bir şey bulana kadar da. Bütün hastaneleri dolaşıyor. Tabii ki kan kendi işimizi zorlaştırıyoruz mi olur. biz bunu. Evet bravo. Vitamin değerlerinde mi olur? Bunlar mutlaka analiz edilmeli. Ciddiye alınmalı. E, hasta yakınları sabırlı olmalı benim Hı -hı. gördüğüm kadarıyla. Bu minvalde e, çok e, yine e, sohbetlerimizde olsun tanıdığım kadarıyla Hı -hı. E, panik atak hastaları gibi veya acil vakaları hastanelere taşıyan büyükte bir hizmetiniz var yani Tabii. ambulans hizmeti <gülüyor> bu bu panik atak kaygı bozuklukları dahil birçok acil vakaya hizmet ediyor Peki bu ağı veya yani ambulans hizmetini başlatmanızın amacı ne, ne oldu da siz bu alana da girdiniz ee, uzun zamandır e, acillerdeyiz, hastanelerdeyiz. Evet. Artık meslek gereği. Evet. Ee, bunun bir artık sektör olduğunu kabul ettik biz de. Ha, e, ambulans hizmetlerinin. Evet, tabii. Ee, biz sadece ambulans hizmeti olarak başlamadık bu işe. Backup hizmetleri olarak e, başlamak istedik. Birçok backup firması da var. E, zaten izleyicilerimiz de bunları biliyordur. En eskilerinden birini kurucularındanız bizde. Ee, bununla başladık. Sonrasında artık e, bizim devletimize ait Sağlık Bakanlığı'nın ambulanslarının yeterli olmadığını gördük. E, çünkü çok fazla sayıda işte ufak tefek, işte panik atak rahatsızlığı örnek e, 112 ambulans gönderiyor. Kesinlikle. E, baktığımız zaman ambulanslık bir sağlık durumu söz konusu değil. Ama 112 sonuç olarak oraya araç göndermek zorunda ve o araç artık e, devre, dışı devre dışı kalmış oluyor. Evet. E, ve o kadar aşırı sayıda vakamız var ki hepsine yetişebilecek ambulans altyapımız, ağımız yok. E, bunu özel firmalar destekler halde. <gülüyor> e, biz de buna destek olalım istedik. E, şu an 9 e, e, kara kırmızı şerit acil yardım ambulansı, 2 hava uçak ambulansımız ve bir de deniz ambulansımızla e, tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. Sadece tamam. lokal olarak çalışmıyoruz. E, birçok devlet kurumuyla, birçok özel sektörde e, kurumlarla, hastanelerle ortak, organize bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Komuta merkezinde de bağlı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın da yetişemediği vakalarda biz elimizden geleni sonuna kadar yapmak için de hazırız. Bravo, firmamız bravo, olarak. Peki medya sektörüne nasıl oldu? Onun hikayesi <gülüyor> nedir? Yani sunuculuk, genel yayın yönetmenliği bu gibi alanlarda Hı -hı. medya sektöründe de büyük bir keyifle hizmet veriyorsunuz. E, doktor bu da burada da kullanıyorsunuz. Çünkü birçok aksiyen olaya hı hı. müdahale ettiğinizi e, yani hı. stüdyolarda da görüp şahit oluyorum. Buyurun. E, medya sektörü keyifli bir sektör. E, birçok doktor arkadaşımız da meslektaşımızın da girdiğini biliyoruz e, içindeler. E, şimdi günümüze baktığımız zaman tanıtımın olmadığı yerde hiçbir şekilde başarı söz konusu değil. Yaptığınız işi, projeyi neyse artık bunu tanıtmak ve insanlara ulaştırmak zorundasınız. Evet. Bunu yapacağınız kaynaklar sosyal medya kaynakları veya televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıyla ancak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için de birçok noktada aslında birçok firmayla çalıştım. Başarılı olamadık. Ne yapalım? Peki o zaman biz dedik medyanın içerisinde kendimiz bir yer oluşturalım. Ve bu şekilde insanlara sıkıntılarımızı, dertlerimizi, projelerimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatalım istedim. Sonuçlulukla bu işe başladık. Sağolsun ee, Sehan Soylu, evet. e, Business Channel Türk'ün CEO'sudur kendisi. O çok büyük destek verdi ve e, sunuculukla başladık. My Doctor programını sunmaya başladım. Sonrasında e, baktık ki değişiyor artık, teknolojiye de girmemiz lazım. E, teknolojik hayatta bir programa başladık, yapmaya başladık. E, sonrasında diğer firmalara da yönelelim istedim çünkü satın alma yapıyoruz. E, bakıyoruz, e, ticaret yaptığımız firmalar var. ...bunlarla iletişimi kurmak ve bunlarla aslında bağlarımızı daha kuvvetlendirmek için... ...Marka Experi diye bir program ortaya çıkardık. E sonrasında bunların hepsini yapınca e, teknoloji tarafında da e, biraz e, iyi olduğumu düşünüyorum. E, teknik gereklilikleri de sağladık. E, burada uzun bir sürece program yaptığımız sürece bütün teknik altyapı nedir, ne değildir... ...yayıncılık nedir, nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir... ...bunların hepsini televizyonculuğun da aslında okulu olan... Business Channel'da bunu öğrendi. Okulu burası evet doğru. Sonrasında böyle bir teklif geldi. Genel Yayın Yönetmenliği'ne beni layık gördüler sağ olsunlar. Bu koltuğa oturduk ve medya hayatımıza devam ediyoruz. Evet. İnşallah da yeni projelerle hep beraber yol almaya devam edeceğiz. Hep beraber Türk evet. televizyonculuğuna aslında bir soluk getirmek istiyoruz. Yeni bir yüz getirmek istiyoruz. Bravo. Çok fazla ekranların kirli olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yanıltıcı bilgiler sadece ekran için söylemiyorum. Sosyal medyalar e, hesapları vesaire, televizyonlar, radyolar çok fazla yanlış ve e, farklı yönlendiren bilgiler var. E, bunları ortadan kaldırmak, bunların doğruları, gerçekleri, olması gerekenlerin ne olduğunu e, göstermek için bir misyon edindik. Ve bunun sonuna kadar da hep beraber sürdüreceğiz. E, gücümüz ne kadar yetersiz artık. Evet. Ben e, gücümüzü arttırma adına son bir şey söyleyeyim o zaman. Hani konuşmaların içinde zorundayız, zorundayız dediniz veya mecburuz. Bunu sadece siz değil, e, birçok kişi de söyledi, ben de hmm. söyledim. Ama çok hafifletici birçok alana hem girmeniz hem de daha seri halde çalışmamız adına tercih ediyoruz da değiştirelim onu. Yani bundan sonra medya sektörüne de girmeyi tercih ettim. İşte e, buradaki iş teklifini kabul etmeyi tercih ettim veya seçtim, seçim çok önemli, e, hmm. seçtim, beğendim, tercih ettim, istedim gibi cümleler e, güçlendirecek. Elbette zorunda olduğumuzu biliyoruz. O zorundalık 5-10 kat daha ağır yük olmasın, hem de buradaki yoğun programlarınıza bir katkı olsun diye e, hani. Teşekkürler. Bir küçük ikramımız olsun. <gülüyor> Siz bizi burada devamlı misafir ediyor, destekliyor, yüreklendiriyorsunuz. Teşekkür ederim ben de bu arada. Değerli seyirciler, dört nala giden bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programından hoşça kalın, dostça kalın. Business Channel Türk TV stüdyolarında kalplerinizle, yüreğinizle ve gözlerinize kalın istiyorum.